Herkese selamlar dostlarım ben Emircan ve bugün sizlerle beraber bir açıklamayla karşınızdayım dostlarım Biliyorsunuz ki ben çok uzun zamandır video atmıyordum Yani bir 4-5 gün falan oluyor arkadaşlar bunun sebebini bugün sizlerle açıklamak istiyorum Arkadaşlar benim bilgisayarımın işlemcisi kırıldı Yani bilgisayarın içini temizlerken işlemci çıkartırken arkadaşlar işlemcinin o üstündeki pinler Kırıldı ve bilgisayarı takmaya çalıştığımızda falan çalışmıyordu. Biz ilk başta anlamamıştık. Sonra abi bilgisayarı götürünce anlaşıldı ki bilgisayarın içindeki pinler kırılmış. Ee, arkadaşlar bilgisayara e, yeni bir tane işlemci aldık. E, soranlar olursa da AMD Ryzen 5 3500X aldık. E, merak eden arkadaşlar olursa diye. E, ve arkadaşlar bilgisayarı bir de format attık. Benim yani... Eski introm olsun Sonra edit picim olsun ee, Ondan sonra ne diyeyim sizlere ee, Nasıl diyeyim Yani PSC 6'daki böyle yazı stillerim falan hepsi gitti ee, Onların hepsini baştan kuracağım Yani zaten ee, Şu an edit programını falan her şeyini yaptım Camtasi'yi introlarım da falan ayarlı zaten videonun başında görmüşsünüzdür ee, İşte son bir Camtasia falan kaldı arkadaşlar. Şey kamtas diyorum kusura bakmayın. PSC'se falan kaldı. Onları da yaptıktan sonra tam gaz abi 2 günde bir video atmaya devam edeceğim. Sizler için e, aklımda güzel güzel içerikler var. E, umarım arkadaşlar şu her şeyi hallettikten sonra başlayabilirim ve bu arada bu arkadaki oyun benim değil haberiniz olsun sadece öyle ee, akşam çekmiştim şu an ben videoyu saat 4'te falan yüklemişimdir yani arkadaşlar dediğim gibi e, tam gaz arayla devam edeceğiz yine sizleri eğlendirmek için videolar atacağım merak etmeyin hiçbir yere gitmedim buradayım ee, sizlerle beraber arkadaşlar çok güzel bir aile olacağız. Emincan Reis ailesi zaten yakında 3K aboneye ulaşacak. Ve 3K aboneyi de geçtikten sonra hedefimiz 5K'ları doğru dostlarım. Ee, sizinle beraber her şeyi başarabiliriz. Ee, bana destek verdiğiniz için, benim yanımda olduğunuz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Ben buralara sizin sayenizde geldim ve sizin sayenizde gelişmeye devam edeceğim. Ee, geliştikçe tabi tabii ki de arkadaşlar unutma gibi bir olay olmayacak hepinizin geri ben de ayrı ee, Discord sunucumuza da bu arada gelebilirsiniz. Sizleri Discord sunucumuza bekliyoruz. Neyse dostlarım, ee, videolar dediğim gibi tam gaz arayla devam edecek. Sadece şu ayarlarımı yaptıktan sonra videolara devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.